Merhaba, burada anlatılanlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yasal uyarıyı görüyorsunuz. Evet, hedef girişim sermayesi, yatırım ortaklığı. Hissenin grafiğinde bazı çizgiler çizdim bunlar. Yükselen kanal çizgileri. Görüldüğü gibi, Yükselen kanal sirvesi 5.50 civarında, 5.46'lar civarlarındaki bir seviye. Altta da, aşağıda da değişik aşamalarda yani şura, şöyle bakarsak, burada 3.57, burada 2.48 buralarda daha aşağılardan gelen günümüzün seviyesine çektiğimizde bugünkü durumda aşağıda 4.04'leri gösteren bir alt kanal desteği diyebileceğimiz bir çizgi. Bunun bir üzerindeki kanal çizgisi yükselen kanalın daha çok ziyaret edildiği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok sayıda ziyaret edildi ve bunun üzerine çıkıldı. Daha sonra altına inildi. Bir alt kanal desteğine geldi. Sonra daha yukarılarına çıkıp bir üst kanal çizgisi civarlarına bakın şuralarda bir üst kanal çizgisini şurada da aşıyor. En üst kanal çizgisine doğru. Ama burada alttan ikinci kanal destek çizgisi aşıldığında tekrar buradan destek alıp tekrar yükseldiğini ve bu kanalı desteğine değmeden daha da yukarılara gittiğini ama sonrasında yine bu kanal desteğinden şurada döndüğünü görüyoruz. Burada kanal üst direnç çizgisi diyebileceğimiz bir direnç noktalarından şuralardan döndükten sonra en alttaki kanal desteğine doğru indiğini buradan tekrar bir üst kanal seviyesinin üzerine ikinci üst kanal seviyesinde aşarak en üst kanal direnç çizgisine kadar geldiğini görüyoruz. Buradan gevşeme yaşanıyor. En alt kanal desteğine değil, bir üst kanal desteğinde tutunduğunu görüyorum. Buradan bir kanalı direnç haline getirmiş, aşmışsa da geriye gelmiş. Şu anda da bir alt kanal, yükselen kanal desteğinde tutunma gayreti görüyorum. Ancak şöyle bir şey var. Hedef girişim sermayesi %35'lik bir bedelsiz bölünme beklentisi içerisinde bu bedelsiz onayı da geldi. Bunun gerçekleştiğinde tahminimce fiyatın 4 civarlarına tekrar gelerek buralardan tekrar ilkin bir üst kanal Direncini, iki bu direnci çok kolayca aşabiliyor. Bakın, aşağıdan geldiğini düşünün. Bir üst kanal direncini hemen aşmış. Hemen aşmış. Yani şu arada 2-3 gün, 4 günlük süreler önemli değil. Önemli olan 3-4 gün içerisinde e, birkaç günlük sürelerle üzerinde kalması. Daha sonra... Şurada aynı şekilde aşarak uzun süre üzerinde seyretmiş, yükseliş trendini sürdürmüş, bir daha üst kanalı da aşmış. Sonrasında yine şurada bir üst kanal çizgisine yakın zaman zaman direnci aşarak sonrasında daha da aşarak geçmiş. Şu kısımlar elbette bedelli sermaye artırımına doğru Yaklaşılan aylar ama düşünün ki bu grafik 2020 yılının şuralarda Eylül, Ekim, Kasım ayları, Aralık aylarından beri sürdürülen bir yükseliş trendinin destek ve direnç trend kanalları olarak düşünürsek şu anda da bu seviyelere doğru şu zaman dilimi içerisinde ki şu destek seviyesini en alt destek çizgisini bakın burada şurada değmiş. Burada altından gelmiş. Ama bir yıldan bayağı uzun bir zaman. Bir buçuk yıl öncesiyle ilgili bir konu. Gelişmeler pozitif yönde olduysa artık bu alt kanal Desteğini bakın burada görmeden düzeltmelerini yaparak devam ediyor. Burada da yine alt kanal desteğini görmemiş. Burada da tahminimce alt kanal desteğini görmeyebilir. Zaman içerisinde burada e, bir günlük zaman süresi kullanıyorum grafikte. Belki 3 gün 5 gün 1 hafta 10 gün. 15 gün sonrasında bu çizgi daha yukarı seviyelere doğru gelecek şöyle bakacak olursak örnek aşağı yukarı bir hafta gibi 2 hafta gibi 3 hafta gibi bir süre sonunda zaten 4 4.30'lara 4.35'lere bir ay falan sonraki dönemlerde daha da yukarılara doğru gideceğini düşünebiliriz. Ve buralardan şuralardan sonrasında üst kanal direnç çizgisi test edildiğinde 6 lira civarlarında yerlere doğru ya da en azından şu en alt kanalın bir üstündeki kanalı fazla zorlanmadan aşıyor. Onun üzerindeki yükselen kanal çizgisinde bayağı e, onun da üzerlerini aşabiliyor ki bu bunu kolayca test edebileceğini düşünüyorum. Burası da 5 5 10 15 20 zaman içerisinde yükselen bir trendte de devam edebileceğini gösteriyor. Evet. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı hissesiyle ilgili grafikten görebildiğim, okuyabildiğim bunlar değerli arkadaşlar. Görüldüğü gibi alım-satım tavsiyesi içermeden bir grafik incelemesi yaptım. Dilerim yararlı olur. Bir başka videoda görüşmek üzere.